Merhaba değerli arkadaşlar ben Ali Öğretmen, Ali Öğretmen ile %100 Kimya adlı YouTube kanalındasınız. 9. sınıf tekrar testlerinde 2. kitaptayız. 2. kitabın 4. ünitesini bugün çözeceğiz. Umarım faydalı bir video olur. Hemen sorumuza geçiyoruz. 1. sorumuz 4. ünitenin 1. sorusu. Tabloda kristal katıların sınıflandırılmasıyla ilgili bilgiler verilmiştir diyor. Buna göre tabloya göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Diyor arkadaşlar şimdi ben öncelikle size şunu biraz daha yukarıya alayım tablo ile ilgili bilgiler vereyim tabloda katıların e, çeşitlerini göstermiş hatta kristal katılar göstermiş şimdi katı dediğimiz şey arkadaşlar ikiye ayrılır katılar ikiye ayrılır birincisi amorf katılar amorf katı ne demektir amorf belirli bir şekli olmayan belirli erime e, noktası olmayan camsı geçiş sıcaklığına sahip katılardır arkadaşlar bu katılarda e, dizilimler belirli düzenli değildir. Mesela tereyağı, margarin, cam, plastik gibi katılar amorf katılara örnek verilebilir. İkinci katı türümüz ise arkadaşlar ikinci katı türümüz kristal katılardır ve günlük hayatta kristal katılarla çok sık karşılaşırız arkadaşlar. Kristal katılar kendi arasında dörde ayrılır. Bunlardan birincisi iyonik kristaller, ikincisi ee, moleküler kristaller arkadaşlar, moleküler ka katılar. Üçüncüsü arkadaşlar, kovalent katılar. Kovalent, kovalent katılar. Dördüncüsü ise metalik katılardır arkadaşlar, metalik kristallerdir. Dört çeşit kristal katıya örnek verebiliriz. Ee, bakalım şimdi e, iyonik katıları bir tanımağa çalışalım. İyonik katılar arkadaşlar, e, metal ametal. Etkileşim sonucunda elektrostatik çekim kuvvetiyle oluşmuş katılardır. İyonik bağlı katılardır arkadaşlar. Zıt yükler birbirini çeker. Metaller katyondur. Ametaller anyondur. artı eksiği çeker ve sağlam bir yapı oluşturur. Bu yapı yüksek erime noktalıdır. Sert, kırılgan, iletken olmayan katılardır. Ancak şunu ifade edeyim arkadaşlar. iyonik katılar katı haldeyken elektriği iletmez. Sıvı halleri yani eridiklerinde veya... Ee, bir çözücü içerisinde çözüldüklerinde çözeltileri elektrik akımını iletir. Katı halleri iletmez arkadaşlar. Moleküler katılar dediğimiz arkadaşlar dipol dipol veya hidrojen bağı. Ee, biliyorsunuz bütün etkileşimlerde London etkileşimleri de vardır arkadaşlar. Bu etkileşimleri barındırır. Düşük erime noktalıdır. Bakın erime noktaları düşüktür. Yumuşaktır. iletken olmayan katılardır. Molekül katılar. Ee, kovalent katı deyince, kovalent bağlı katılar deyince arkadaşlar 3 şeyi düşünün. Elmas, elmas, grafit, grafit ve kuarts, kuarts. Evet arkadaşlar bunlar oldukça serttir, yüksek erime noktalıdır ve iletken olmayan katılardır arkadaşlar. Elmas bilinen en sert katılardan. En başta yer alabilir arkadaşlar. Metalik katılar arkadaşlar metal atomlarının bir araya gelerek oluşturdukları, etrafında değerlik elektronlarını serbest bıraktıkları için elektron bulutu, elektron denizi bulunan katılardır arkadaşlar. Fiziksel bağlar oluştururlar ancak bu bağlar elektron bulutundan dolayı, elektron denizinden dolayı çok serttir ve güçlü etkileşimler sınıfında yer alır. Metalik bağlar düşük veya yüksek erime noktalı olabilirler arkadaşlar. Metalden metal değişiyor yumuşak veya sert olabilirler ama hepsi parlak ve iletkendir arkadaşlar evet demir metalik katı metaliktir doğru arkadaşlar elmas ise elmas grafit veya kuars kovalent katıdır birinci yargımız doğrudur arkadaşlar birinci yargımızın olmayan şıkları sildik iyonik ve kovalent katıların erime noktası yüksektir bakın arkadaşlar hemen özelliklerine fiziksel özelliklerine baktığımız zaman iyonik katılarda yüksek erime noktalı kovalent katılarda yüksek erime noktalıdır ikinci yargımız da doğrudur arkadaşlar ikinci yargımızın olmayan da sildik Evet 3'e bakalım iot düşük erime noktada iletken olmayan moleküler katıdır arkadaşlar şimdi bakın flor, klor, brom ve iot bunlar halojenlerdir 7a grubundaki ametallerdir arkadaşlar. Flor, klor oda sıcaklığında gaz, e, brom sıvıdır arkadaşlar e, iot ise katıdır ve iot e, doğada I2 molekül şeklinde bulunur, bulunur arkadaşlar. Ve moleküler bir katıdır ve düşük erime noktalıdır arkadaşlar. Bu da doğrudur. Doğru seçeneğimiz o zaman Nedir? Ne oluyor? Ve ikinci sorumuza geçiyoruz. Eminim anlamışsınızdır arkadaşlar. İkinci sorumuza baktığımızda belirli geometrik şekli olan sert ve sıkıştırılamayan katılar kristal katılardır. Evet bir önceki sorumuzda açıklamıştık. Kristal katıları belirli şekilleri vardı. Amorf katıların belirli şekilleri yoktu arkadaşlar. Günlük hayatta karşılaşılan katıların çoğu kristaldir dedik. Kristal katılara tuz, iyonik, iot, arkadaşlar moleküler, elmas kovalent ve çinko metalik katılar olarak örnek verilebilir. Aşağıdaki tabloda katı türleri X, Y, Z ve T olarak gösterilmiş ve katı taneciklerini bir arada tutan kuvvetlerle ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre diyor katılara verilen örneklerden hangisi doğrudur? Hemen bakalım arkadaşlar. X metalik bağmış. O zaman arkadaşlar bu kesinlikle metalik katıdır. Yani metallerden oluşuyordur. E hocam biz bunların metal olup olmadığını nasıl anlıyorduk? Arkadaşlar iki şey öğrenmiştik. Neydi? Bir, bir kere A metalleri öğrenmiştik. A metalleri ezberleyecektik. Copasan Cop, Hasan, Flor, Klor'un burnunu ısırdı. Evet bunlardan biri mi? Değil ama bu yeterli değil. Bir de arkadaşlar soy gazları ezberlemiştik. Bunlar e, basit e, olan e, daha doğrusu sayısı az olan elementlerdi. Her gele Necip, Arsız, Karısını e, kesip arkadaşlar rendeledi. Eğer bir element sembolü. Bunlardan yani şu iki gruptan biri değilse ona metal diyebiliriz. Ama hocam yarı metaller vardır. Evet arkadaşlar yarı metaller vardır. Onların sayısı oldukça azdır. Ee, kimyasal özellikleri, ametalleri, fiziksel özellikleri metallere benzer arkadaşlar. Ee, o yüzden biz bize bunlar yeter arkadaşlar. Baktığımız zaman bakır, çinko, gümüş, demir ve alüminyum Buradaki iki gruptan biri değildir. O halde hepsi metaldir diyoruz. O halde X'in tamamını doğru vermişler. İkinciye baktığımız zaman zıt yükler arasında elektrostatik çekim kuvveti. Ne demektir zıt yükler? Artı eksiği çekiyor. Artı metalden eksi e, A metalden yani bunlardan geliyor. E, o halde bu iyonik bir katı olacak arkadaşlar. İyonik katılarda da şuna dikkat edeceğiz. Ben size bu e, soruları çözerken bazı püf noktaları da öğretiyorum. Eğer bir bileşiğin başlangıcındaki elementler şu A metallerden biri değilse farklı bir element ona iyonik bir bileşik diyebiliriz. Arkadaşlar sodyum bakın bu elementlerden biri değildir. O halde sodyum bir metaldir. Klor bir ametaldir ve bu iyoniktir. Doğru. Potasyum bu elementlerden biri değildir. O halde bu da e, İyoniktir. Lityum yine bu elementlerden bir değil. Buna da iyonik diyebiliriz. Bakın arkadaşlar, hidroklorik asit ya da hidrojen klorür. Bakın, hidrojen burada, klor burada. İkisi de ametal olduğu için ametal ametal arasında kovalent bağ oluşur. Moleküler bir bileşiktir arkadaşlar. O halde D şıkkını hemen el e, eliyoruz. Çünkü Y'den dolayı bozuldu. Alüminyum bu elementlerden biri değildir. Alüminyum florür de arkadaşlar iyonik bir bileşiktir. Bakalım Z'ye geldik dipol dipol ve hidrojen bağı içerecekmiş. Sadece dipol dipol olsaydı arkadaşlar şu elementlerden oluşmuş ve yapısında e, merkez atomunda bağ yapımına katılmayan elektron çiftleri bulunduran yapılar dipol dipol etkileşimi olacaktı. Ancak hidrojen bağı özel bir bağdır arkadaşlar. Sadece elektronegatifliği büyük fon e, elementlerinin hidrojenle bağ yapmış olması şartına bağlıdır. Yani flor oksijen ve azot elektronegatifleri en yüksek elementlerdir ve bu elementlerin tek başına olması da yeterli değildir. Bu elementler kesinlikle hidrojenle bağ yapmış olması gerekiyor. Baktığımız zaman kükürt dioksit arkadaşlar bu bir e, polar moleküldür arkadaşlar. Polar molekül olması onun dipol dipol etkileşiminde olacağını yani ilk kurala uyuyor. Ancak hidrojen bağı bulundurmuyor. Çünkü kükürt fon elementlerinden biri değildir. O halde A şıkkında hemen eledik. Çünkü kükürt dioksit bizim tanımımıza uymuyor. Sodyum klorür zaten burada iyonik bağlı olduğunu söylemiştik. Arkadaşlar bu da uymaz. Grafitin kovalent bağlı yani kovalent katılara örnek olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Grafitte karbon yapılıdır arkadaşlar. Fon elementlerinden oluşmaz. O yüzden bu da gitti. Doğru seçeneğimizi hemen Z'de bulduk. Azot trihidrür. Yani bakın burada azot hidrojen bağı içeriyor arkadaşlar. Bu da doğrudur. Kovalent bağ dediğimiz zaman üç şey hatırlayacaktık arkadaşlar. Neydi? Elmas, elmas, grafit, Grafit ve kuarts'ı hatırlayacaktık. Kuarts erime noktaları oldukça yüksek çok sert e, yapılardır. Elmas bunlardan bir tanesidir. Bu da doğrudur. Dört şartı da sağlayan E şıkkıdır diyoruz. Ve üçüncü soruya geçiyoruz. Eminim anlamışsınızdır arkadaşlar. Üçüncü soruya geldiğimizde arkadaşlar üçüncü sorumuzda ne var? X, Y, Z sıvıları. E, X, Y, Z sıvıları. Şurayı şöyle biraz yukarıya alayım. Evet şimdi oldu. Sıvıların eşit hacimleri özdeş büretlerle ayrı ayrı beherlere konularak akma süreleri ölçülüyor. Sıvılar arasında 17-15-19 saniyede büretten tamamı akıyor. Evet arkadaşlar akma diyorsa evet burada viskosite. Viskosite nedir? Hemen tanınıyorum arkadaşlar. Sıvıların bakın sıvıların akmaya karşı gösterdikleri dirençtir. Akmaya karşı gösterdikleri direnç. Evet direnç. Evet viskositesi büyük sıvılar zor akarlar. Mesela suya göre balın viskositesi çok yüksektir. Bal yavaş akar. Ee, su ise daha hızlı akar. O halde arkadaşlar akışkanlıkla viskosite ters orantılıdır. Akışkanlık. Şöyle yapalım. Şöyle 1 bölü viskozite diyebiliriz. viskozite Yani bir maddenin akışkanlığı fazlaysa viskozitesi az, viskozitesi fazlaysa akışkanlığı azdır diyebiliriz. Evet ne, neymiş arkadaşlar? X, Y, Z sıvıları biri 17 saniyede biri 15 saniyede biri de 19 saniyede büretten tamamen akıyor. Büret nedir? Büret arkadaşlar bizim analitik kimya laboratuvarında yaptığımız deneylerde özellikle e, kullandığımız şöyle şurada bir musluğu var arkadaşlar. Burada da e, dereceli bir kaptır arkadaşlar. Bu musluğu açarız. Böyle damla damla azar azar e, beher veya erlenma yerinin içerisine e, istediğimiz kadar bu büretin içerisindeki sıvıdan akıtırız. İstediğimiz ölçüde titrasyon işlemlerinde çok sık kullanılan bir e, laboratuvar aletidir arkadaşlar. Şimdi bu. Büretten tamamen akıyor diyor. Şimdi arkadaşlar bakın bunun içerisinden biri 19 saniyede yani z 19 saniyede akıyorsa arkadaşlar bakın viskozite açısından sıralarsak. Vis -ko -site, viskozite açısından sıralarsak z büyüktür neyden x'ten değil mi bu 17 saniyede akıyorsa z büyüktür x'ten x de büyüktür. Y'den mi diyoruz? Evet, doğru arkadaşlar. Viskosite açısından böyle. Peki akışkanlık açısından, akışkanlık açısından da tam tersidir arkadaşlar. O zaman akışkanlık açısından baktığımız zaman Y büyüktür X'ten, o da büyüktür Z'den diyoruz. Y daha hızlı akar. Bakın 15 saniyede akmış. X Y'den daha yavaş akar. 17 saniyede. Z ise hepsinden daha yavaş akar çünkü Z'nin viskozitesi büyüktür. Şimdi yargılarından hangileri doğrudur diyor. Sıvıların sıcaklıkları aynı ise. Evet aynı sıcaklıkta ise akışkanlıkları Y büyüktür X o da büyüktür Z diyor. Akışkanlığı soruyor arkadaşlar. Dikkat edin akışkanlığı burada yazmıştık. Y büyüktür X o da büyüktür Z. O halde birinci yargımız kesinlikle doğrudur diyoruz. İkinci yargımıza baktığımız zaman arkadaşlar. ikinci yargımıza baktığımız zaman. X, Y, Z sıvıları aynı sıcaklık. Aynı ise X, Y, Z sıvıları aynı ise sıcaklıkları Y büyüktür X. Evet bir şey daha bir örnek e, özellikle daha söyleyeceğiz arkadaşlar. Sıcaklıkla viskozite, sıcaklıkla viskozite doğru orantılıdır. E, şey özür dilerim. O da e, sıcaklıkla ters orantılıdır. Sıcaklıkla viskozite yine e, ters orantılıdır. Viskozite, viskozite. -zi evet, viskozite. <gülüyor> söyleyemedik sıcaklık artarsa viskozite azalır e, viskozite artıyorsa sıcaklık azalıyordur arkadaşlar bakın sıcaklıkları şey, sıvılar ise diyor sıcaklıkları y büyüktür x o da büyüktür z şeklindedir diyor arkadaşlar şimdi sıcaklıklar e, ne demiştik Viskozite de sıcaklıkla ters orantılıdır demiştik o halde arkadaşlar en soğuk olan z olması lazım sıcaklığı en düşük olan z'dir evet en sıcak olan da X olması, şey Y olması lazım. Evet arkadaşlar, Y'nin sıcaklığı en büyüktür. Ee, X ise ikisinin arasında olmak zorundadır. Yani arkadaşlar, Sıcaklığı en fazla olan sıvı Y'dir ki e, hızlı akıyor değil mi sıcaklık artınca viskosite azalır viskosite azalırsa akışkanlık artar evet arkadaşlar e, Z'de en yavaş aktığına göre sıcaklığı en düşük olan e, kap Z sıvısının olduğu kaptır arkadaşlar Z sıvısı en e, yavaş akıyor diyoruz e, yani sıcaklıkla akışkanlık doğru orantılı viskositeyle e, ters orantılıdır diyoruz. Evet 3'e baktığımızda arkadaşlar 3. E, so, şey, yargıya baktığımızda arkadaşlar X, Y ve Z aynı sıcaklıkta. Farklı sıvılar ise viskoziteleri Z büyüktür. Y'den o da büyüktür. X'den diyoruz. Bakın şurada onu yapmıştık. Z büyüktür. X'den olacak. Yani şurası olacak. E, o da büyüktür. Y olacaktı arkadaşlar. O halde 3. yargımız kesinlikle yanlıştır. Doğru yargıları arıyorduk. B şıkkını 1 ve 2 işaretliyoruz arkadaşlar. Ve nereye geçiyoruz? 4. sorumuza viskozite ile ilgili 4. sorumuza geçiyoruz. Evet. Dördüncü sorumuza geçtiğimizde viskozitenin büyüklüğü tanecikler arasındaki çekim kuvvetleriyle doğru sıcaklıkla ters orantılıdır. Sıcaklığı bir önceki de söylemiştik arkadaşlar. Şimdi moleküller arası etkileşimle viskozite doğru orantılıdır. Eğer moleküller birbirini ne kadar kuvvetli tutuyorsa akışkanlığı da o kadar e, az olacaktır. E, viskozitesi o kadar fazla olacaktır. Yani e, viskozitenin doğru orantılı olduğu şey de e, tanecikler arası Kuvvettir. O halde tanecikler arasındaki çekim kuvveti sıcaklık ve e, akışkanlıkla ters orantılıdır diye bir şey çıkartabiliriz. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor ifadelerden yanlışa bakacağız. 25 santigrat derecelik sıcaklıkta bulunan su 50 santigrat derecelik sıcaklığa ısıtılırsa viskozitesi azalır. Şimdi arkadaşlar ne demiştik viskosite sıcaklıkla e, ters orantılıdır demiştik bir bölü viskozite diyelim şöyle sıcaklık artıyor mu arkadaşlar artıyor o zaman viskozite azalır zaten burada da onu ifade etmişler o halde aşıkımız doğrudur yanlış arıyoruz yollara asfaltlarken kullanılan zift sıcak olursa daha kolay yayılır şimdi arkadaşlar zift sıcakken viskozitesi azdır viskozite nedir akmaya karşı gösterilen dirençtir viskozitesi az olan sıvılarda daha kolay Akar veya yayılır. Yani B şıkkı da doğrudur. Sıcakta bekletilen... Dondurmanın viskoositesi azalır. Arkadaşlar ee, dondurma ısındıkça yani dışarıdan ısı aldıkça arkadaşlar akışkanlığı artacaktır. Akışkanlığı artıyorsa arkadaşlar viskoositesi azalıyordur. Yani C şıkkımız da doğrudur. Kış aylarında balın akışkanlığı artar demiş arkadaşlar yanlışı bulduk. Kış aylarında hava sıcaklığı daha düşük olduğu için arkadaşlar şöyle de bir örnek verebiliriz. Oda da masa üzerinde bıraktığımız bir bardak bal ile buzdolabında bıraktığımız bir bardak balı alalım. İkisinde Farklı kaplara dökmeye çalışalım arkadaşlar. Oda sıcaklığındaki bal, buzdolabından çıkan baldan daha çabuk akacaktır. Yani sıcak, e, kış aylarında e, hava sıcaklığı düşük olduğu için balın akışkanlığı e, artar diyor, artmaz arkadaşlar, azalır. Bakın akışkanlığı diyor. Viskositesi artar ama akışkanlığı artmaz arkadaşlar. E, Sıcaklıkla akışkanlık doğru orantılıdır. Sıcaklık düştükçe akışkanlık da azalır arkadaşlar. Artar demiş. Yanlışı bulduk. E şıkkına bakalım. Buzdolabına kullanılan reçel, fındık ezmesi gibi yiyeceklerin viskositeleri artar. Evet sıcaklıkla ters orantılı olduğu için buzdolabında sıcaklık azalması varsa viskosite artacaktır arkadaşlar. E şıkkımız da doğrudur. Eminim anlamışsınızdır arkadaşlar. Yani 4 şeye dört özelliğini anlattık. Viskositenin bir viskosite sıcaklıkla ters orantıldır. Viskosite akışkanlıkla ters orantıldır. Viskosite moleküllerin birbirini ya da taneciklerin birbirini çekim kuvvetiyle doğru orantıldır diyoruz. E, ve beşinci sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Beşinci sorumuz neymiş? Gazların davranışlarıyla ilgili bazı görseller verilmiş. Evet arkadaşlar buradan bir P basıncı e, yapmışlar arkadaşlar. Biliyorsunuz e, maddeler dört e, temel hale sahiptir. Katı, sıvı, gaz ve plazma. Arkadaşlar katı ve sıvılar sıkıştırılamaz olarak kabul ediliyor. Sıvılar bir miktar sıkıştırılıyor ama ihmal edilebilecek kadar az olduğu için katı ve sıvılar sıkıştırılamaz. Gazlar ve plazma hali e, yani gazların iyonize olmuş plazma hali sıkıştırılabiliyor. Evet gördüğünüz gibi e, burada gaz tanecikleri sıkıştırıldığı zaman ne olmuş arkadaşlar? Birbirleri içerisinde e, tanecikler birbirine daha çok yaklaşmış. Yani birinci e, şeyde sıkıştırılabilir olmasından bahsediyor. Sıkış, sıkıştırılabilir. Sıkıştırma yapılmış. İkincisinde ise arkadaşlar bakın e, pistonu yukarıya kaldırdığımız zaman gazlar e, ne yapmış? Genleşmiş değil mi arkadaşlar? Gazların genleşmesinden bahsediyor. Genleşme. Evet. Üçüncüsünde arkadaşlar gazlar e, maddenin halleri içerisinde ee, en düzensiz en serseri haldir arkadaşlar ee, her yönde hareket ederler ee, ve çarpışmalar hiçbir zaman durmaz her yönde hareket eder yani burada e, gazlar gaz tanecikleri birbirinden bağımsız her yönde hareket ediyor bağımsız hareket diyelim buraya ya da her yöne hareket diyelim hareket her yönde her yönde evet Bulundukları kabın tüm çeperlerine aynı basıncı yaparlar arkadaşlar. Burada gazlar genleştiği zaman eğer hacimleri e, ya da şöyle diyelim bu kabın içerisindeki gaz basıncı bunu 11. sınıfta görüyorsunuz. Gaz basıncı açık hava basıncından daha yüksekse gazlar arkadaşlar yayılır. E, yani bu e, kabın dışına çıkar yayılma görselidir bu. Burada arkadaşlar küçük bir kabı içerisindeki gaz var. Büyük bir kaba alındığında yine kabın tüm yerini doldurmuştur. Yani gazların bir şekli yoktur. Belirli şekilleri yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar. Belirli şekil yok. Bulundukları kabın kabın şeklini alırlar. Şeklini ve hacmini alırlar. Şeklini alır arkadaşlar. Evet. Şimdi buna göre buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. X görseline göre gazlar sıkıştırılabilir. Evet. Bir basınçta piston yardımıyla gazları sıkıştırabiliyoruz. Y görseline göre gazlar genleşir. Evet arkadaşlar burada genleşme olduğunu söylemiştik. Z görseline göre gazlar birbirinden bağımsız hareket edemez diyor. Bakın edemez diyor. Halbuki her yönde bağımsız hareket edebilir. Yanlışı bulduk arkadaşlar. C şıkkıdır diyoruz. Beşinci sorumuzun Doğru seçeneği. T görseline göre gazlar yayılır. Evet arkadaşlar gazlar bulunduğu ortamda her yere yayılır. Bu da doğrudur arkadaşlar. K görseline göre gazlar konuldukları kabın şeklini alır. Evet konuldukları kabın şeklini ve hacmini alırlar. E şıkkı da doğrudur. Yanlış olan cümle C şıkkındadır. Yanlış arıyorduk. C'yi işaretliyoruz. Ve arkadaşlar burada bitirelim. İlk ilk bölümü 1 ve 5. soruları çözdük. 6. soruda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar. Beğenip arkadaşlarınızın grubunuzda, arkadaşlarınızın grubunda paylaşmayı unutmayınız. Görüşürüz.